Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 28 Haziran 4 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş yengeç burcunda ilerliyor, Mars ve Venüs aslan burcunda parlıyor. Evet, Merkür ikizlerde artık çok hızlı. Bu hafta baktığımızda haftanın enerjileri günlük temponuzun, iş hayatınızın biraz öne çıktığını, enerjinizin özellikle mesleki konulara, Günlük sorumluluk alanlarına daha fazla odaklandığını bize gösteriyor. Evde de hareketlilikler var. Bu dönemde belki yakın çevreniz, aileniz, çocuklarla ilgili konularda birçok işle uğraşmanız gerekiyor olabilir. Kalabalıklar olabilir çevrenizde. Ee, belki aile içerisinde bir kutlama yapacaksınız, bir davet var, evde misafir ağırlıyorsunuz ya da çocuklarınız onların eğitimiyle ilgili aktiviteler öne çıkıyor. Mesleki konularda da Mars ve Venüsün hareketi yaratıcılığınızı evet arttırıyor ama birçok işle de şu anda ilgileniyor olabilirsiniz. Bu sizi yorabilir tabii ki. E, pazartesi günü Aykova Burcu'nda olacak. Biraz içe dönük enerjiler var. Hem de önemli açılar yapmayacak, boşlukla ilerleyecek günün büyük bölümünde. O yüzden hafta başı Pazartesi sendromunu biraz yaşayabilirsiniz. Yani öyle önemli işlerle ilgilenmeden kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Ama Salı ve Çarşamba Ay Sizin Burcu'nuzda olacak. Artık e, daha e, çok hani hayata katıldığınızı görüyoruz. Birçok işle de ilgilenebilirsiniz ama e, duygusal anlamda çok empatik olmanız, çok böyle etki altında kalmanız mümkün. Bu yüzden bedeninize de dikkat edin, sinirim sisteminize de dikkat edin, e, duygusal iniş çıkışlar hissedebilirsiniz, etki altında kalabilirsiniz. Bu hassasiyete de dikkat etmekte fayda var. Perşembeden itibaren ay koça geçecek. Özellikle Cuma, Cumartesi bu hafta sizin için maddi konularda hızlı gelişmeler olabilir. Kazançlar anlamında da olabilir. Çünkü genelde mesleki konularda, iş hayatınızda aktifsiniz. Cuma ve Cumartesi e, burada kazanç elde edebileceğiniz bağlantılar olabilir. Ya da hani kazançlarınızı değerlendirme, belki böyle güzel bazı alışverişler, verimli alışverişler yapma yönünde de destekler olabilir. Mars ve Uranüs'ün kare açısı Cuma'dan itibaren çok aktif Evet Aslan burcunda Mars e, boğa burcunda Uranüs kare açı içerisinde olacaklar Siz çok etki alan burçlardan değilsiniz ama siz on, olmasanız da hani çevrenizdeki kişiler komşunuzla ilgili bir konu kardeşlerinizle ilgili bir konuda bazı böyle gerilimler olabilir stresler olabilir veya hani trafikte kazalara biraz daha meyilli olabilirsiniz daha dikkatli temkinli olmakta fayda var sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.